Ne America. nobody, nobody, nobody doesn't peda Şey altı da atlayacağım ya Tamam korumayın bunu Nasıl koruyun ben ama benim? benim yamacım birazı kilolu Helal evet. lan Helal lan Helal lan koca kilo. Helal hayır, lan koca Var bir tane. Helalle gel hoca. Geliyorum. Adam galiba. Yardıma ihtiyacım var. Geldim. Bak bekle. Yanına geçiyorum. Beğitleyeceksin tamam mı? Tamam. Daha en arkada çık, çık. bekle. Çıkır. Çık çatış. Alo alo. Olum o ne ya? Bu odamın en son. Ben, ben odamın site arkası duydum biliyor musun? Kendi kendimi duymuş. Ne? He. Yakında şöyle. Tamam. Açım var AWP ya. var burada çok ses yapıyor CT de CT ben attım mı smoke attım smoke. flash attım içeriye girsenize de bak devam edin içeriye bir tane flash atıyorum kör olma Erdal abi olmadım tamam runes kapalı niye boxa dikkat niye boxa dikkat harika çıktı smoke box helal öldür smoke çok güzel helal lan sana can smoke'ların var zıvırlarına at oraya Omar ya inanılmaz kakam geldi. böyle bir şey yok. <gülüyor> geldi burda. Boy. <gülüyor> topladım onu. Gitme gitme Molt topla. Öyle çok hızlı ya, aa çok hızlı ya. Mai oynasana. Çok iyi. İki tane long var, belki iki tane long var? var. Aa site boş o zaman. Çok hızlı gelsenize. Ne oluyor lan? Kitap ana, kitap ana, kitap kimse lan. Bey gösterme bey, gösterme bey. <gülüyor> abi giremiyorum. Göstermey ya. Göstermeyin abi eş. Alo. <gülüyor> bey gösterirsiniz, ölürsünüz falan. Açacağım bir şeyle kurayım. G4'ü kurayım şöyle. Göstermeyin oğlum bey. Kişi var. <gülüyor> kişi var. Geldi be kalımız. Bey göstermeyin ya. Bak şimdi yatağa bak iyi izle. Atamazsın. Böyle yaparsan işten atamazsın. Ama şöyle yaparsan bak, bak şimdi. Ben Salak seni. Yavaş çık gel. Gel Ferellenberg. gel gel. Öyle lamber. Vurdular lan bunu hepsini. Siz de gezin orada amına. Al silahı oyuncak amına Oğlum Nasıl silver o? troll yapmıyoruz bak. Adam gibi oyna. Hop, de atabiliyorum lan 45 saniye beklemeden. Almanya'ya döndüm. Esport'a geri dönüyorum. Oğlum seni vartırın diye Bugün var ya ESL'i izledim Erdal abi tabii ki de City'den oynamış herhalde aslında Be be bebe, be Ses var ses Ripteyim helal Batu çok iyi yerim Daha iyisini görmeli Helal Ya Aliyan napıyon ama Burak kocaman kafam var ya Atma sürtüğün Adam vurdun ya Oğlum rakip takım öyle vuramadı bana Canım aşkım izhailler yengenin söylediği ona göre bak Yenge selamlar, bir tanıştırma yani bize ama yine de selamlar. Ne zaten. Oyunlarda Gel gel gel, dem aç gel. Sol tarafta. Bak bak bak 81, bak, 81 Evde adam 81 vurdum Nasıl Allah da hala B'ye hazır mısın tam değil <gülüyor> Allahın kötü İnşallah sen bir dururuz. Allah kötüsü nasıl vuramadın o adamı? İncala bende bananayı vurmaya çalışıyken burda Berk, e Ace Berk ik ikonu istiyorum ya ben Az sütücüm Türkiye'de kalacağız. Zara yaşıyorum bir anda ya. bak Çok Belli belliydi ya <gülüyor> Abi sen bir yükse yok face Video at, at, at yeter Kanka Türkiye'de değilim yoksa atarım biliyorsunuz. Yoksa atmada bir şeyini. Türkiye'de olsan biliyorsunuz. Her hafta bir video gelir çünkü. Yardım. Connector geldi abi. Biz de Türkiye'de en iyi nasıl bulunduğuz. Bu daha iyiyse hangisi? 30. 30'u vurdum. Pencereye. 2 kişi vardı pencerede. 3 vurdu. Oyna. short var geldi. Nerede var herhalde? Ulan vurmasana onu. Bu el neler yaşandı? Hiçbir fikrim yok. Neyse atacak. Yemin ederim rastgele sıktım adamları. Hadi at outpaktım o zaman değil. Küçük eve gireceğim Yamaç. Kovusana. Gel Murat, Murat gel. Gel gel şu duvarın önünde dur. Geliyorum. At oğlum at kolam. Batu uçtan, sık, uçtan Aynen uçtan sık. Ver, beni bu sefer. Hayır hayır buradayım. E yok yok oğlum burada adam. Gider amına koyayım. <Gülüşmeler> adam manyak. Manyak. Ali ya. Siktir <gülüyor> <bias atmıştır> <gülüyor> yok orada adam. Galiba <gülüyor> <gülüyor> özükmedik kafası. Elerek yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Adam ayıp görüyor bu arada. Ya ben de mi? Arkana köşem var. Ben yaktım, ben yaktım, ben yaktım. Long yakın. Flash, flash. markana. Sıra onu attım. Şekil, geri geri şekil, geri şekil, geri şekil. 14'm var, flash'm var. Sol arkamı sana sol arka at çabuk kadar. Püh, Abi A's. hepsine vurmuşum ya nasıl hmm. Çok güzel sprey attım ya Ace mi attın sen? Evet, de. Doğru lan doğru, doğru flash attım Herif zaten beni biliyor ya Sol Tamam short da A'da Connector girdi belki Hayır ben oğlum benim, benim. döşaba bayramlar. Be. Ne döşmüş be bu? Hadi ha. At 11 11 4 dedim bak 11 4. <gülüyor> B'deyim. 11 4 yapıyoruz. Ama öyle yani döşi görüyorsun. Site. Bir site. Korsana beni. Flash'la flash'la koşuyor. Short düştü. Flash'la flash'la. Yamaç at. Rus'ta var abi Rus'ta. Site'ta e var. Site öldü bir. Short geldi short 34 vurdum short. Tamam. Bakıyorum. Öldü. Ölme güzel be. Ela çok oynadınız ha. <gülüyor> Hayret. <gülüyor> Berke ne kızdı. Eğer abi istiyorsan atayım. Arkamdan bir daha fırlatmasan o Sen iyiiz Hasan. Hasan karde ama bak Hasan Hasan 5-0 1 e oynuyorum Hasan. Sus artık. Herhalde bir Hasan kim ya? Sus be. Kim lan bu Ecebi? Hasan gerçekleri öğrenmek istemiyorum. Hilal. Eee kökün. Lan lan kökün. Yokta bir tane arabada var. Shorta vurdular şimdi lapa lapa girerler. Geriler. Evet giriyorlar. Flop geldi. Şey. Flash'ın var arkana. 2. Ben öldüm meyler. Short da giriyor, long da giriyor. Kendimle onunla. Boyumuş halim be. <gülüyor> Hız daha ölmedi. Short. Öyle. Dumb, double door. 83 vurdum ya. Ölmedi. AP var bitti. Tamam burada 23. 3-5 rantta da sana 30 vurdum. Allah'ım helal, helal almasın. Ya. Ne oğlum Ekoyuz sus. Helal. Altı, Altınırına bakayım. Long geliyor herhalde. Geldim. Lover boş. HS 71'i. Biri. biri de 47. 81-40 vurdum. Geliyorum. Helal. İkisini de canı al. Helal az. lan sana. Sonunca onu canı al. Helal, helal lan sana. Gel beni de vuramana. İperin. Öldüm aman. Helal Ransada. Helal, helal, <gülüyor> helal be. Şu helal yenilmedik. <gülüyor> Yani yedilmeyiz benim ben. Az, dur, dur. Allah Az dur. Dur. Bir şey Durduk oluyor burda. Durun dur, dur. Haberde abi edeyim, bir şey oluyor burada. burada Sanırım. Vurdum etçen. <gülüyor> i̇zle izle. i̇zle, izle, izle Neyse, Aa, A, C4, C4 orada. orada. Bir tane daha. Çoklu. Helal berber abi. Burda kuracaklar bunlar Helal lan sana. Hey var lan. Sakin ya. Var be de. Ah oh be. Sen var ya. Şu Bu eli gel amana koyayım ya. Baba sen tırt tırt tırt öyle kurşun mu atılır ya? Çi <gülüyor> şey yapar gibi bir festivana. <gülüyor>